Sınavların videolarına engel olduğu Sıfırdan Roket kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir önceki videoda başlayan uzay yarışından devam edeceğiz. Videoya başlamadan önce abone olmanın ücretsiz olduğunu hatırlatmak ile birlikte video izlenmelerinin %76'sının abone olmayan kullanıcılardan olduğunu da eklemek isterim. Şimdi videomuza başlayabiliriz. <gülüyor> Uzay Yolculuğu bir videomuzda R-7 Semyorka balistik füzesi ile fırlatılan Sputnik 1 uydusundan bahsettik. Sputnik 1'den sonra Ruslar bir çılgınlık yapıp bir ay içinde 3 Kasım 1957 tarihinde Sputnik 2'yi fırlattı. Buradaki asıl olay, 7 kilo ağırlığındaki Laika isimli bir köpeğin de bu uyduda olmasıydı. Laika, 10 günlük görev süresinde dünyaya bir canlının uzayda verdiği tepkileri iletecekti. Ne yazık ki yalnızca birkaç saat yaşayabildi ve ısısı onu öldürdü. Zaten 10 günlük görev sürecinin sonunda ödül mamalarından birini daha yediğinde uyanamayacağı bir uykuya dalacaktı. İkinci Sovyet uydusu koruyucumuz olan Vanalın kuşağını saftadı ve bununla beraber bir canlının uzaydaki durumu ile alakalı çok önemli veriler elde etti. Prosteşchi Sputnik 2 yörüngede dönerken Amerika ilk denemesini Duwangoar TV 3 uydusu ile yaptı. Öncü anlamına gelen TV 3 uydusu. 6 Aralık 1957'de yerden sadece 1.2 metre yükseldikten sonra fırlatma rampasına geri düşerek infilak etti. 1 Şubat 1958 yılında Sovyetlerin şovu sürerken Amerika ilk başarılı uydusu olan Explorer 1 ile uzaya çıkmaya hazırdı. Hartford'un tanımı ile 1958 Alpha 1 111 gün görev yaptı. Evet, o zaman daha NASA yoktu. Ama ABD'nin adeta kucak açtığı Alman roket bilimcileri vardı. Daha da detay vermek gerekirse, Explorer 1 Jüpiter-C roket motorunu kullanıyordu. Bu Jüpiter-C kısmen V2 roketlerine benziyordu. Zaten bu roketler nasıl V2'den Jüpiter-C'ye evrildiyse, sonrasında da Satürn-V roketlerine dönecekti. Böylece Amerika, Nazi Almanyası'nda temellere atılan teknoloji de ilerleme gösterecekti. Zamanı ileriye sardığımızda 14 Nisan 1958 yılında 162 gün sonra Sputnik 2 yörüngeden çıkarak dünyaya düştü. Amerikan Explorer'ı bir ay gibi kısa bir süre için dünya dışında tek kaldı ve bizim videomuzda burada kaldı. Gelecek videomuzda işler iyice kızışacak ve uzay yarışı uğruna iki ülkede büyük fedakarlıklar gösterecek. Görüş ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Her videoda olduğu gibi yararlandığım kaynaklar açıklamada. Videoyu sevdiyseniz beğenebilir, sevmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. %76'lık kısım abone olursanız sevinirim. Daha iyi günlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.